Gel. <gülüyor> Aleykümselam. Ben uzağa memleketten geldim. Neye geldim? <gülüyor> ya yok yukarılar yaşıyoruz. Vallahi. ne şeyyonlar. Olmuyor mu? Bu beraber O da babanın bu Bu tarafa bakarak konuşur. Ne konuş? <gülüyor> bu yani <gülüyor> bu, bu, bu yani konuşun da biz <gülüyor> <Okay, benziyen et. gülüyor> Ya yok. Bana yiyiver de sergi giriyor Bana 4 tane deli lazım. Bunların kaç her ediyor? Altı para mı kaç her? Buraya yer bir biri burada, biri burada, biri de bu. Hadi bandosundan başla baba. Gel var bunlar, var. Hadi tamam Lan buraya gel. Şekil mi? Pala, sala. Bir ata da Ola eyvallah ben haber aldık ya. Çuydun ya. Hadi gel. Gel Mustafa abi gel. Gel gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi sen de gel. Saat 54 saat. Harika, bir saat 54 dakikaydı. Bırak. Emre. Emre? Yok yok. Vallahi yok. Para, para da var. Tamam gel. Geldi. Ha bu kız 72 ton neyi sattı Hahahaha Tabuğu Ha burdan vallaha Ramazan istiyo Ramazan istiyo Zor da yok Ulan gel oynayacınız Oynayacınız Gel sen de gel av olsun La geriye doğru Gel açın sen de gel Gel açın Vamos no câmera. Vamos. Durun lan. Şşş, hayır, hayır. Kamerayı kapatmayın. Fatih yetiş. <gülüyor> Fatih neredesin? Hadi, ben iptal et. Hadi, açın, açın. Vamos, etrafını <gülüyor> bir açın lan. Fatih! Lan etrafına açın lan. Aç, Şöyle bir çekin. Hadi, gelin. Gel abi. Hadi la biçeran la biçin çık şöyle. 3 tane zaten. Karım var diyor karım Gel içeri gel. o da var. Gel. Hepsiz çık girsin. Hı. Baba gel Neydi o? Duyumay buraya da çarpsın Karı mı istiyo? Nasıl bir bak bakalım Birini beğen tabi Bir bak bakalım Ben istiyormuş baba Ne iş Baba parası yiyormuş ya Acıyor mu? Nasıl bir şey olmu? Ali nasıl yaşıyorsun Ne gurbet işi? Bakar seni işte. Sana cevap koştu yere vermek istemiyorum. Yardım ciddi. Gel gir kola. Gir kola orada bekle. Al bakayım. Bekleye sen ha, orada bekle. Gel gel. Nasıl <gülüyor> bir koşucuym lan sen Alan? İyiyim. İyiyim. İyiyim. İyiyim. İyiyim. Nasılsın? sen Alan. Şavaş. Şavaş. Boğa. Boğa. Şavaş. Boğa. Boğa. Boğa. Boğa. Boğa. Boğa. Boğa. Boğa. Boğa. Boğa. Boğa. Boğa. Hey, hangisini istiyor? Bir bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Doğma şuna da bir bakın. Ne fajikat? Bahmurat var mı işte? Vallahi arkada kurtular tatlı. Hangisini istiyorsa hangisini kendine al. tamam, <gülüyor> dilini ver. Murat Dilini ver. Murat Bey. Mucam <gülüyor> Ablıyı be Yavuzanın karı kocuğu ne yapar kurbanın olayım O karı kaldı Ya bak bakın la Karı Tamam burayı aldı aldın Bunu aldın Hayır. Ben bunu istiyorum. Karı gidiyon mu? Seviyorum Sevilicek Seviyorum Evet, Yalan. lan? Evet. Bunu seviyor. Ben onu <gülüyor> seviyor. Ben onu seviyor. onu seviyor. Beni niye seviyor? Hahaha. Ben de. Abi abi. Karım, <gülüyor> <illustrate illustrations Maple> <gülüyor> <Sola> de. <Gülüyor> Ula arabam seni bularım. Bu sıpalar içinde. Ne bileyim ki Ya bu mi? ne? Ne olur lan? Ah, Ne bileyim aa! Ah, ah Ay hazır şey. ya, yavru var kamerayı kapatma konuşun var sen o karıyı satacak <gülüyor> <gülüyor> sen emrişiyorlar ben karıyı mı satayım diyorum bu çoğu yavrular için <gülüyor> <gülüyor> baba kışın niye yediyemiyorsun ben sizi bakma aldım iyi günü bunu çekin Adamım dayıma. <gülüyor> babası, oldu, babası karsa. Babak değil. Bu derli. Ben miyim? değilim. Ben o Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Evet, <gülüyor> o bana katırmaz. Sen bana katırmaz yazılır. Ula yavrum benim karım niye ağlıyor? Niye ağlıyor? Bir daha. Yok ne bacağına vurma. Yok çeker çekir. Bak bu su balığı. Palaşa lan. Bunu Yavrum gel buraya. Bu düdükse patlar. Hahahaha kaç kamera ne? Yeni kimhaneyi u? Yedem içerdem Her şeyi <gülüyor> yaptırdım sana sen niye lastasın Anamıyken karıydın? Ne bileyim? Sen satıyon Ula ben sen niye de satıyon? Allah'a kadar iki tane kız var diyorum sen daha diyor ben ki Hahahaha Hahahaha Allah Bak, şey. Laboya da. Esnemiyor da, karıştı. Hadi fark et. O bozaya gider. İstem. He. Sen bana satacak. gel <gülüyor> şimdi bile bile lazım seni <gülüyor> Sen bu kızı durmazsa O kocası gelmiş şey Hadi, Kim bize bakar? Bize kim gel gel bakar? <gülüyor> birileri bakar Bana birileri bakır mı? yani Ne kutu? Sen Neyim kutu? <gülüyor> <Değil gülüyor> Filayı mı koyun? La el sınıfı bi aç! Şuna gir çıkın lan! Vay! Yine de! Yer sınıfı! Açın beni ya! Açın beni ya! İyi çeki benim ya! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Sana ipimi poşete de! O adama! seni alın! Ya birader seni taaaaaa! Ön! Ön! Ön! Ön! İş getirmezdim. <gülüyor> ben gideceğim hazır, hazır. Yavru, bu kadar kudurketen nereye gidiyorsun? Böyle söylüyorsun. İki gün Bu <kocay> geldi bak. <gülüyor> <Senin sizin saptır>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Zikinin> <gülüyor> şu tarafa Şu Ah hemen. Geçsin, hadi. Kaç, ulan. al diyor. Harbizi alıyor. Sağsana al diyor. <gülüyor> onu çıkacağım, onu çıkacağım. O koca güzel değil. kaldı, bilene. verecek? Köyden kalıyor. Sana Ah! Aaaa! Gidim! Gidim! Vooo! Vuruyo Başıma gelin! geldi de senin yüzünden gelin karim! Gidim! Gidim! Ulan karim seni Lan karim alt üstü yedi alt üstü! Gel lan la! Gel lan yöne! Dur artık dur artık. Buraya gel. Gene Geçim nasıl değil geçim. Bu adam geçim yapar, evini güzel. Fatih efendim abi. Geçim nasıl? İyi geçim öyle mi karıyor? Sen zengin babasının. 30 ekmek yiyor. Ne? Tabak otmuş. kapamadım. Şu adam şu adam çok para çok Hadi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Son kararım mı? Evet. Ne diyor? Veren mi karı? Ne diyor? Bir karı satardım. Ne desem bir kelime. bırak. Allah'ın emrine bu kadar sana fayda çağır Allah'ın emrine bu kadar <gülüyor> sana fayda çağır <gülüyor> Haşer gidi Adama Seni mi istiyo ben, istiyor, ben Bana ben Bana istiyo Vallahi. Bak, getir. Bak, kendini getir. Geliyor mu Verdi mi? <gülüyor> Hayır, sen verdi. Ya, sen, ben verdim atayım. Verdim. Karım, 32 ya, karı. Yaşı geliyor. Bunlar başı keser. Ya gelmiyor. Değilerini nereden yiyecek? Ula şey <gülüyor> <Şarkıyı gülüyor> ne giysin yahu? Yooo! Şarkı mıydı? Hahahaha! Ulan kalım sen sizi güverir mi? Görme! Gülüm! Oğlum çok gideyim, yaşlı <gülüyor> Ben gideceğim! Hahahaha! Oğlum ne oldu? Hahahaha! Oğlum ne oldu? ver de bir nette oynayacak ya! Bu oynayacak ya! Bu... <gülüyor> bu, bu buradan gelsin, senin kızı! Hahahaha! Çoyla tamak ama aman lan. Aman kaçmayacak. Ha bir o söyleriz ya bir de ben. Ben de isterim. Yeme kaçamaz. Ver mi gitse baba. Bunu al bulgunundan bol bol versene yavrum. Gel yavrum. Evet baba. Hadi yavrum. Allah'ım bu diraci hiç kardeş halatı. Gel. Avcı trot. Aa ne ne. Aa ne. Aa la ma. Allah sahse Allah Allah sahse Allah Allah sahse Allah Kulamak'ı bitireme herhalde <Gülüşmeler> Ne Nereye gidin kulamak'ı bitireme? Nasıl Türkçe? Hocayı artık tutun Hocayı artık tutun Allah Allah Hocayı böyle bir şey kim lan? İmkincisi var lan? Hocayı lan? Bilal açın da bir koyun Söyle Ate mi koyun Ate mi koyun Bakın Ate mi koyun La Şey Al şunu Yüzünüzü bir araba Hadi Bir de lan Bilal daha Al goçun Gel Fatih Aşkına dönüp yüzümüze atınmak gibi Olmadı Yooo Atıra Şöyle vurma Çopar <gülüyor> <gülüyor> Olmadı <Gülüyor> Olmadı Olmadı Ata Aaaa Aaaa Aaaa Olmadı İyi iyi İyi İyi iyi Aman aaaa Bir gire bir gire sağla aman aman ah yürü kurbana başını gel Evet la bu tapacaklar. Fatlarımız. Yok Tamam. Gösteremiroda. Ek Gösteremiroda.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 Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi sababi abi Mustafa. Mustafa Mustafa abi O cıçını <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <ulan? gülüyor> Nasıl damak? Da <gülüyor> Bu karı ne arıyor? <gülüyor> <Ya> vurma! Vurma! ya! Değiştimememey miydim? Değiştimememey miydim? Değiştimememey miydim? Tenştim ben, ben miydim işte? Tenştim <gülüyor> mi memnun miydim işte? Kızım aklı devral dedim. Bu poçalar size aç da bırak, kork ee, da bırak. Senize dikkat edin. Hadi babam dansa. İnşallah. Olmaz diye. Olmaz diye. Olmaz diye. Olmaz diye. Olmaz diye. Olmaz diye. Olmaz diye. Olmaz اتيروا في تحتها Baba, uydu, baba. Baba benim. Gir dile dinle. Vay dedi şu sen kaç fatihi sen kaç. Baba, baba. Haydi Ben bir tane kız yok. Baba, baba. baba. Yavru. Anam güzel, neyit edecek Karıltan Ya öyle miyiz? Ağlayın Süper Sen satıcan mı yedin? Aynen aynen abi Aynen aynen ya sen ölmedin. O da arabayı göremez. Ne yaparsın? Ben de bir kosteğa şey gidip gidip. Bunu yapaza onu yap. Hadi, suran alın sen o fazda bunu yapıyorsun, tamam mı? Hangi? Bir sefer gir gir gir. Devam gir. Tamamdır. Não vai demir, rapaz. Vai. Sim, sim. Dá pro, dá pro. Dá pro, mala, dá pro puta. Mala, dá pro puta. Dá pro. Dá pro, deixa eu chamar, bora dar. Hop ka İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> Gürünün <gülüyor> yüzünü. Çekme de kalkın. Oğlum bastı vaziyata. Hayır, olmadı vaziyata. Rahat, rahat, rahat, rahat. Mustafa abi dur. Hadi gel, hadi gel. Gel giriş. Öde giriş. Gel baba. Gel. Gel gel. Gel. Gel.